J.M.W. Turner'ın tablolarından oluşan bir koleksiyonun sergilendiği Clore Galerisi'ndeyiz. Kendisi Tate koleksiyonunda yer alan en önemli sanatçılardan biri. Bu gördüğünüz gemi enkazı isimli tablosu. Turner bu tabloyu 1805 yılında sergilemiş. İlk döneminde yaptığı en büyük tablolardan biri. Denizde geçen çarpıcı bir sahneyi gösteriyor ve tabii ki tamamen hayal ürünü. Turner'ın böyle bir gemi kazasına hiç uğramadığını düşünüyoruz. Dolayısıyla her şeyi hayal etmesi gerekiyordu. Ve tam da bahsettiğimiz şeyi büyük bir coşkuyla yaptı. Denizi, püsküren köpüklerle ve insanları çevreleyen dalgalarla oldukça sıra dışı bir biçimde resmetmiş. Turner, deniz ressamlığı geleneğinden haberdardı. Çoğu Hollandalı ressamların elinden çıkan bu resimler 17. yüzyıla dayanıyordu. Bu geleneği burada, kendi yaşadığı dönem olan 19. yüzyıl başlarında tekrar canlandırmış ve hayata döndürmüş. Tüm kompozisyon, bir nevi girdap işlevi görüyor. Yayılan ve daireler çizen kompozisyonlar, Turner'ın hayatı boyunca ilgisini çekmişti. Aynı zamanda resme bakınca, izleyiciyi de kendi içine çeken bir etki var. Böylece, konunun bir parçası haline geliyoruz. Bu tabloyu Antik Roma, Agrippina Germanicus'un külleriyle gelirken diye adlandırıyoruz. Günümüz için çok iç karartıcı bir başlık olabilir ama Agrippina'nın hikayesi Turner'ın zamanında çok bilinen bir hikayeydi. Roma tarihine dayanan bir hikaye. Agrippina adında bir kadının kaybettiği kocasına duyduğu bağlılığı anlatır. Kocası Antakya'da muhtemelen zehirlenerek öldürülmüş. Ama Agrippina ona gerçek anlamda bağlıydı ve küllerini İtalya'ya geri getirdi. Turner'ın resmettiği şekilde Roma'ya değil, Brindisi'ye getirmişti aslında. Turner yanlış kitabı okumuştu. Hikayeyi biraz yanlış anlatan bir Roma tarihini okumuştu. Kadının vardığı yeri de dolayısıyla yanlış anlamıştı ama bu çok da önemli değil. Resmi, Antik Roma mimarisini yeniden inşa etme fırsatı olarak değerlendirmişti. Bazen Turner'ın resimlerinde anlattığı hikayeleri geri sarmak veya anlamak çok zor olabiliyor. Çünkü onun için asıl önemli olan şey, arka plan, konu, manzara ve bu resmi ele alırsak mimariydi. Turner'ın bu resmi yaptığı zamanlarda asıl ilgisi, ışık, atmosfer, güneş ışığının yaptığı etki ve sis gibi unsurlar üzerindeydi. Atmosfere ilişkin unsurlar yoğun bir forma sahipti. Bu antik şehrin muhteşem görüntüsünün sislerin içinden doğup yine sislerin içinde kaybolmasını görmek bence harika bir şey.